Şancıl, tarihinde çok önemli yere sahip olan bir kahramanın mezarına ev sahipliği yapmakta. Bu kahraman, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte bağımsızlık mücadelesi veren ve İzmit bölgesinde milli mücadeleyi örgütleyen eşsiz yiğit Yahya Kaptan'dır. Tavşancı'la hakim bir tepede de yeşillikler içinde mezarı bulunan bu değerli vatan evladına vefa borcumuzu ödemek için mezarı başında ruhuna Fatiha okuyoruz. الجوع ونقص من الأموال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 Cephe'de kazanamayanlar masa başında olduğu girdilerle İstanbul'u işgal etmişlerdir. Kalkol cemiyeti buradaki Kocaeli Yarımadasındaki e, tampon bölge olan e, Gebze, e, Hereke, Dilovası bölgesinde konuşlanıyor ve e, Maltepe'de Yeni Bahçeli Şükrü. İzmit merkezde de Dayı Mesut adıyla iki tarafta da ortadaki güvenliği sağlayan bir ekip bulunuyor. Ee, bu ekibin de orta kısmında yani tavşancılığı bir olası havalisini koruyan Yahya Kaptan'ı görüyoruz. Yahya Kaptan 1891 yılında Makedonya'nın köprülü kentinde dünyaya gelir. Henüz 9 yaşındayken Makedonya'da amcasına saldıran bir Bulgar'ı öldürüp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 Allah'a şad olsun. Ben başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Yahya Kaptanımıza ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. Ve e, bu tarih bilincimizin de inşallah yayılarak bundan sonraki nesillerimize daha da aktarılmasını e, konusunda elimizden gelen ne varsa bunu da yapacağız inşallah. Tarih bilinciyle bu topraklarda mücadele etmiş kahramanları, Gençlerimize rol model olarak aktarmak, anlatmak, öğrenmek, onları hayırlı almak, bu şuurumuzu devam ettirmek efendim ve memleketimize bir nebze elimizden geldiğince hizmet edebilmek. Yahya Kaptan özellikle bu bölgede, Darıca bölgesine, Gebze bölgesine, Dilavası bölgesinde milli mücadelenin organizasyonunu yapmış burada Rumların ve İşgal güçlerinin her türlü zulmüne karşı halkı burada korumuş. Ondan Allah razı olsun. Fakat e, Yahya Kaptan maalesef istediğimiz kadar iyi tanınmıyor. E, İzmit bölgesinde bile burada mezarının olduğu, anıtının olduğu bilinmiyor. Aslında Dilavası'nın pek çok güzellikleri, tarihi özellikleri bilinmiyor. Bunların öne çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Bu etkinlikte bunu sağlayan bir şey. Yahya Kaptan e, bizim karşımıza e, aslında 1913'ten sonra İstanbul'da görüyoruz kendisini. E, buna gelmeden önce Kocaeli Yarımadası'nın da öneminden bahsedersek neden bu bölgede e, İngilizler özellikle bulunuyor? Çünkü burası İstanbul'un girişi. E, biri taraftan da baktığınızda Anadolu'ya da açılan kapı. Burası e, her iki taraftan da iki tarafında hem güvenliğini sağlamak hem de İstanbul'dan Anadolu'ya gidecek olan askeri yardımların mühimmatın da bir şekilde kesilmesini sağlam sağlayacaktı. İngilizler bu yüzden de e, Gebze havalisinde, Tavşancıl'da, Diliskelesi, Tavşancıl istasyonlarında bu tarafta da hakimiyetini sağlamaya çalışıyor. Da, bu yüzden de önemliydi. E, Atatürk'te özellikle İzmit'te bu bölgenin e, tamamen temizlenmesi için e, buradaki... Milli Mücadelede ismi geçen isimlere de değer vermiştir. Ve Yahya Kaptan da ilgili de zaten birazdan da bahsedeceğiz. Nutuk'ta 20 sayfaya yakın Yahya Kaptan'dan bahsediliyor. Ve bu açıdan da Nutuk'ta en çok ismi geçen kişilerden, kahramanlardan birisi de Yahya Kaptan olduğunu görüyoruz. İstanbul'a geri geliyor ve kısa bir süre sonra bu başarılarından dolayı da Irak cephesine gönderiliyor. Irak cephesi önemli çünkü tavşancıla gelmesinin bir bağlantısı da Irak cephesine tanışmış olduğu muharebedeki bir kişi sayesinde tavşancıla gelmesi de vesile oluyor. Ve ertesi sene e, tavşancıla geliyor. Ve buradaki gelme sebebi de köy ahalisine sizi buradaki İngiliz ve Rumların, Yunanlıların işgalinden kurtarmak ve korumak olduğunu söylüyor. E, ardından ailesiyle birlikte tavşancıla yerleşiyor. Burada Sultan 2. Abdülhamid'in kurşuncu başısı olan Hacı Hüseyin'in evinde iki katlı burada konağında e, kalıyor, oraya misafir olarak açılıyor. Daha sonra bu ev e, Yahya Kaplanı'nın karargah merkezi olarak e, Kurtuluş Savaşı'nın 1920 se 1919 senesi özellikle o dönemde de kurtuluşu idare ettiği bölge oluyor. E, kendisine bugün bu vesile 101. Ölüm Yıldönümü'nde tekrar tekrar rahmetle anıyoruz. Yine Kurtuluş Savaşımızın Atatürk ve silah arkadaşlarında bu vesileyle bugün tekrar anmış e, olalım. E, hepsinin ruhu şad olsun. Arz edelim. Altyazı <gülüyor> Muştaigin biz sadri ve salam, uhdeni ilal ve anna ya kelim, uafu anna ya rahim. Işat, makamları cennet olsun.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 Yaya ya Kaptan, Tavşancılı sırtlarında Tarihi Akıncılar Mezarlığı'nın yakınında Selvi Ağaçları'nın altındaki Anıt Mezarında ziyaretçilerini beklemekte. Burası Yaya Kaptan'ın yakalanıp e, şehit edildiği ev. E, aynı zamanda ileride de biraz sonra göreceğiz orada bir de karargahı var. O, o karargahtan e, haberleşme e, o karargah üzerinde ve yine başka bir köyümüz var kula. O köy üzerine iki tane haberleşme yerimiz vardı. Bitti. İnşallah önümüzdeki Nisan ayından itibaren ihalesi yapılıp burayı turizme kazandıracağız. Burası Kuvay Milliye hareketinin başladığı karargah. Yahya Kaptan'ın haberleşme karargahı. Biz bölgede zaten restorasyon çalışmalarını hızla devam ettiriyoruz. Burada bakanlığımız, hükümetimiz, bakanlığımız konuya zaten el attı. İnşallah burayı bir an önce hayata geçireceğiz. Burada mücadele eder. Rum ve Yunan askerlerinin, İngiliz askerlerinin mezarimine dur der. Ama İngiliz hükümetinin İstanbul hükümetine baskısı sonucu 8 Ocak 1920'de, tam 101 yıl önce Tavşancılda yakalanır ve şehit edilir. Ve onun adına anıt yapılır. Şu anda bulunduğumuz mezarda Yahya Kaptan'ın anıt mezarıdır. Ve Yahya Kaptan önemlidir. Nutuk'ta tam 12 sayfa ayrılmıştır Yahya Kaptan'a. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk, Yahya Kaptan'la ilgili telgraflar çekmiştir. Önemli başarılara imza atan Yahya Kaptan'ın bugün 8 Ocak 2021 vefatının şehit oluşunun 101. yıl dönümüdür. Yahya Kaptan'ın bu yıl 101. Ölüm Yıl dönümü. Kocaeli bölgesi Yahya Kaptanı'na çok şey borçlu. Bugün de buraya Yahya Kaptanı'na vefa borcumuzu ödemeye geldik. Bundan sonra da tekrar tekrar kutlayacağız inşallah.